Herkese selamlar. Bugün yine Satürn konusuyla karşınızdayız. Satürn ikinci evde ne anlama gelir? Satürn ikinci evde etkileri nedir? Ama bunlar yüzeysel değil. Derinlemesine analizleriyle beraber Satürn ikinci evdeki konudan size bahsediyor olacağım. Ben astrolog Arif Aydın. Videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Satürn'e çok devamlı bir etkileşim içerisindeyiz. Hayatımızın 12 evinde, işte burçlarda ve etkilerinden sizlere çokça bahsettik. Ama bu Satürn haritada bizim karmik durumlar ve ayrıca hayat sınavlarımızla da ilgili olduğu için ve Satürn'ün etkileri bizim hayatımızda aniden ve yani aniden de demeyelim. Ani biraz Uranüsyen bir etki olur ama belki bir Satürn Uranüs karesinde ani şeyler olur. Netice itibariyle Satürn'ün etkileri çok barizdir. Önceki bölümde Satürn'ün etkilerinden sizlere bahsettik. Ama neyden bahsettik? Birinci evdeki etkisinden bahsettik. Benlik mekanizmamızı nasıl etkiliyor? Yeni bir kabuk çıkartıyoruz. Ve artık kendin ol dünyayı değiştir kavramının aslında Satürn'ün bir etkisiyle bizim Egomuzu bu hayat kabul etmediğini ve mevcut egomuzun değişmesi gerektiği dönemi anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Şimdi ise Satürn'ün ikinci evde etkilerinden bahsedeceğiz. İkinci ev arkadaşlar astrolojide benim değerlerim konusunun geçtiği hayat alanınızı ifade ediyor. Benim değerlerim. Mesela ikinci evinizde hangi burç varsa benim değerlerim dediğiniz burcun özellikleri o ikinci evinizdeki yaşam alanınızda açığa çıkıyor. Ve orada hangi gezegen varsa onunla bir nitelik kazanıyor. Ve orası Satürn transiti aldığında bilin bakalım neler oluyor. Kazan çömlek patladı. Kazan çömlek patladı derlerdi bizim küçüklüğümüzde böyle bir şeyler oynarken. Evet aynen öyle kazan çömlek patlıyor. Niye? Benim değerlerim dediğin yerde ne var? Para, para, para. Para. Paracıklar. Satürn girdiği yeri ne yapıyordu? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, Satürn ikinci evde sizi parasal olarak ne yapar? Test eder. Değil mi? İşte Satürn'ün ikinci evdeki etkisi sizi parasal olarak test etmesi durumudur. Para dedik, Satürn bizim parayla alakalı alanlarımızı etkiliyor. Ve nasıl etkiliyor? Kısıtlayarak etkiliyor. Örneğin sizin işte Satürn transite aldınız ve ikinci evden transit yaparken o alanda sizi parayla ilgili para bilincinin gelişmesiyle ilgili bir sınava tabi tutar. Ve o da ne kadar sürüyor? Takriben 3 yıl sürüyor. Arkadaşlar Satürn ikinci eve girerken kendi kimliğimizle ilgilenme döneminin bitmeye başladığını görüyoruz ve genellikle büyük bir rahatlama duygusu Oluyor. Çünkü kabuğumuz değişti. Egomuz hamur gibi oldu. Yoğurduk ve yeni bir ego oluşmaya başladı. Yeni bir ego rahatlama duygusu oluştu. Ve bununla birlikte artık daha üretken olabilmek istiyoruz. Artık diyoruz ki biraz para kazanmamız lazım. Çalışmaya ağırlık vermemiz lazım diyoruz. Ve e, birikim yapmak, e, yatırım yapmak veya yaptıklarını ilerletmek üzerine çalışmak için kuvvetli bir dürtü hissediyorlar. Ve arkadaşlar kişinin bazen sıfırdan yeni bir iş kuracağı bir çeşit çıraklık yapacağı bir dönem oluyor. Yani sen aslında mesela atıyorum bir bilgisayarsın benim gibi astrologluğa başlıyorsun ya da başka bir iş alanına giriyorsun işte gayrimenkul danışmanlığına giriyorsun falan. Veya zamanla daha çok para kazanmasına yardımcı olacak bir çeşit eğitim alacağı zaman bir dönem. Çünkü Satürn aynı zamanda eğitim de demek yani ama kadim bilgiler eğitimi. Tamam mı? Ee, o aldığın eğitimler de elektrik olarak geri dönmesi için bunları paraya nasıl dönüştürebilirim gibi bir takım düşünceler ve dürtü mekanizmaları geliyor seni buluyor. Sorun şu ki parayı buluyor musun? En önemli şey orada. Diğer bir de işte de arkadaşlar bu maddesel bir dünyadayız yani kapitalist bir dünyadayız. Parayla alakalı her şey parayla dönüyor ve bu maddesel dünyada güvenliği ve dengesi için temel hazırladığı bir dönemdir ve bu hazırlık çabalarında bulunurken kişinin geliri çok fazla olmasa bile ve kişi maddi anlamda veya diğer güvenlik unsurlarıyla alakalı yani kendinizi güvende hissetmek için çalışıp da kazanmanız gereken bir para vardır yani güvenlik parası diyelim ona. Bu bu noktada hani kendinizi güvende hissedebilmek için o endişelerinizin kalkması için para kazanmak istersiniz ama o endişe duysam bile yani para kalmaktan, parasızlık korkusu çekmekten bu endişe duysam bile Satürn'ün bu pozisyon için yaygınca bahsedilen ve anlatılan konu Satürn ve girdiğinde borçluluk, fakirlik ve Maddi anlamda büyük inişler ve çıkışlar ifade ediyor. Maddi inişleri daha çok ifade ediyor. Ve benim kendi tecrübelerime göre arkadaşlar gerçekten Satürn ikinci eve geldiğinde sizi iflas ettirecek noktaya da gelebiliyor. Ya da tam tersi noktasında eğer siz oradaki parasal ve maddi disipline adaleti, dürüstlüğü bir şekilde bırakmazsanız ve hayatın size sevk ettiği alana yönelirseniz ve doğum haritanızın aktığı alana gitmeniz gereken alan konusunda çok ciddi bir şey bile alsanız danışmanlıkla aldığınızda hele ki o Satürn orada Jüpiter'e bir yerlere Trine yapıyor da çok da güzel bir etki alıyorsa o zaman o size kalıcı bir para olarak geliyor arkadaşlar Satürn ikinci evden geçerken ama Mesela Bilgeys diyor ki çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bilgeysinin haritasında mıydı? ikinci evde Satürn var herhalde Natal'ında. Ya da hani böyle insanlar var yani. Çok zengin adam ama Natal'da ikinci evde Satürn var. Normalde ikinci evdeki Satürn parasızlık getirir. Ama nasıl olduysa o adam yaşamında onu çözmüş arkadaşlar. Ve onu artık disipline eder hale getirmiş. Yani oradaki enerjiyi o adam üretiyor. Hocam biz de Satürn'ün ikinci evde olsa üretebilir Yok arkadaşlar üretemezsin. Yani o hakikaten zor, zor iş yani. O öyle kolay bir şey değil. Satürn ikinci evde olması hayırlı bir şey değil. Arkadaşlar Satürn olmasa daha hayırlı diyeceğim ama öyle bir ihtimal yok. Çünkü bu sefer madde satıhlaşamıyor bütünleşemiyor. Yani pozitif maddeleşmesi lazım. Maddesel anlamda... Ee, Maddiyetin oluşması gerekiyor yani varlık alemine çıkması için şart arkadaşlar Bu dönemde arkadaşlar meydana gelen durumlardan finansal ihtiyaçları kişinin öncelikli olarak kazanmayı ve ihtiyaçlarının baskısını sonucunu hayatta kalma korkusunda ve bazı pratik derslerin yerine bulması gerekiyor. Ne demek bu? Senin hayatta kalmak için zorunlu giderlerim var tamam? Mı? O zorunlu giderleri kazanman gerekiyor ve ihtiyaçların yani bu zorunlu giderler senin sende baskı oluş oluşturuyor ve bu baskı sonucu hayatta kalma konusunda bir survivor yaşıyorsun. Survivor hayatta kalmam gerekiyor, barınmam gerekiyor, yemem gerekiyor, içmem gerekiyor. Böyle seni bir güvenlik şeyi sar sarıyor tamam mı? Yani Hayatta kalma dürtüsüyle para kazanmaya deli gibi sarılıyorsun. Ve e, hayatta kalma konusunda ne oluyor? Hayatı pratize ediyorsun. Pratize ederken deneyimliyorsun. Bu deneyimleme durumu gerçekleşiyor. Bu fazın yani bu ikinci evde Satürn fazının geçişinden bahsediyoruz. Maddesel ihtiyaçlarımızla ilgilenmek konusuyla ne kadar ilgili olduğunuzun bu dönem, Esnasında ne tip şeyler deneyimleyeceğinizin üzerinde büyük etkisi olacaktır. Yani maddi konularda parayla ilgili konular orada o transit geçerken orada dönüyor. Unutulmaması gereken konu ise Satürn'ün yavaş e ama emin olduğu bu dönem esnasında pratik meselelere bakın sabırlı, sabırlı böyle atlamadan sabırlı ve kesin bir yaklaşımın sonucunda maddi kârları elde edile, edilebileceğidir. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Normalde Satürn olduğu yerde sabırdan bahsediyor. Eğer sen orada planlı hareket edersen, kaynakları doğru kullanırsan ve her şeyden önce sabırlı hareket edersen diyor, iyi kârlar elde edebilirsin diyor. Bu kârlar hemen başlangıçta belirgin olmayabiliyor. Ama küçük küçük olsun ama benim olsun diyeceksin. Ama siz eğer gerçek ki, yani gerçek kişisel harcamaları göz ardı etmeden finansal ve finansal ihtiyaçlarınıza, zorunlu ihtiyaçlarınızın yapısını oluşturana kadar ya da o ihtiyaçlara cevap verebilirseniz, şu sırada yapılandırılmış olan her şey size uzun yıllar boyu yeterli olacaktır. Ve o durum size hizmet edecektir. Yani sen orada Satürn 2'den geçerken bir sistem oluşturmaya çalışıyorsun, diyorsun ki ben ne yapıp yapıp bir ev almam lazım, hatta ikinci ev almam lazım. Bu bir, aldığım birinci evi elde edeceğim kira benim temel ihtiyaç ve giderlerimi karşılayacak. İşte burada kendi temel ve ihtiyaç temel ihtiyaç giderlerini karşılayacak bir yapılanma ve sistem oluşturma yoluna gitmem konusunda sana yardımcı oluyor. Satürn'ün ikinci evdeki trans sadece maddesel şeylerle ilgili anlam anlama ile sınırlı değil arkadaşlar Çünkü sadece madde yok orada ama insanların bu yaşam alanı en çok hissettikleri şey para olduğu için bu Trans boyu Yani bu Transit geçtiği süreç içerisinde daha çok işte maddi konular parayla ilgili konular daha çok ön plana çıkıyor Çünkü benim değerlerim dediğin zaman orada sadece bir değer şey yok yani para yok Başka değerler de var, ölçülebilir değerler de var. Ve denilebilir ki bu dönem kendiniz için ne tip destek ve ölçünün elinizde olduğunu ve yaşadığınız müddetçe hangi derin anlayışın sizin kullanımınıza açık bulunduğunu anlayacağınız ve kaynakları ne kadar faydalanabileceğiniz ve o kaynakları ne kadar düzgün kullanabileceğiniz, planlı hareket edebileceğiniz bilmenize dayalı bir özgüvene sebep oluyor. Hem maddi hem psikolojik her çeşit kaynağın toplanarak biriktiği bu dönem sizin o kaynakları doğru kullanmanız, doğru temeller atmanız, bundan sonraki süreç içinde maddi konularda artık yeterli tecrübeniz olmuş oluyor ve buna çok dikkat edin. Para kayıplarının en çok olduğu dönemlerden bir tanesi de Mars'ın ikinci ev transistidir arkadaşlar. Bunu da burada size ilk bilgi olarak söyleyeyim. Aynı zamanda bazı özel beceri düşünceleri geçmişte nasıl kullandığınızın 2 veya 3. evden itibaren 12. eve kadar ve bunların size iyi bir şekilde hizmet ederek bir şey üretmenizde etkili olup olmadıklarını veya sadece kullanışsız elverisiz olduklarını gösterip göstermediklerini tartma dönemidir. Yani orada hayatına hizmet etmeyen, maddi olarak bir geri dönüşü olmayan ya da sana külfet olabileceğini düşündüğün şeyleri de hayatına atman için sana bir fırsat veriyor. Eğer bunlar değerli olduklarını kanıtlamışlarsa ve kişi kendini önündeki çalışmalara yönlendirirse genellikle satürn bu evden çıkmaya başladığında finansal durumunda bir çeşit sağlamlaşma ve deneyimler meydana geliyor arkadaşlar. Yani sen satürn seni idrak kapasiteni artırıyor dedik ya ikinci evde benim değerlerim diyorsun. Bir, kendi malının kıymetini öğreniyorsun. iki başkasının malının da kıymetini öğreniyorsun. Çünkü 2-8 orada karşılıklı çalışıyor ama her şeyden önce kendi değerini anlıyorsun. Çünkü Satürn ikinci evden geçerken kendi yani ben bir bitiyor, iki geçiyor. Orada kendi malının da değerini şey Mal canın yongasıdır diyorsun. Ve o mal olduğu zaman, para olduğu zaman e, sana Temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Temel ihtiyaçlarını karşıladığında özgürleşmiş hissediyorsun ve bir level üste çıkıyorsun. E, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi diye bir şey vardır. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde insan bir e, temel bir ihtiyaçla e, doğuyor. Yani açlık, su, cinsellik gibi barınma bunlar ilk temel ihtiyaçlar hiyerarşisini oluşturuyor. Kişi bu açlık, cinsellik, barınma ihtiyacını giderdikten sonra bir üst seviye çıkıyor ve bir üst levele çıktığında artık sen Satürnyen ihtiyaçlar hiyerarisine çıkıp Venüsyen ihtiyaçlar yerersine çıkıyorsun. Yani sanata, müziğe, işte doğaya bu alanlarla özdeşleşmeye başlıyorsun. Diyorsun ki artık diyorsun ben peynir ekmek yemeyeceğim. Ben artık sinemaya gideceğim. Ben artık tiyatroya gideceğim. Ve daha da üst devre çıkarsan Mozart'ın son zartını dinlemeye gidiyorum Konservatuvara dersin. Biraz da kendim müzik yapayım dersin. Artık dersin ben biraz ordör yiyeceğim. İşte ben biraz işte e, portakallı ördek yiyeceğim. E, gibi böyle e, nusrette altın kaplı şeyler yiyeceğim diyebilirsin. Ondan sonra dersin ben bu yeme olayını bıraktım. Artık biraz dersin benim doğan Fazla değişik şeylere gitsin. Hayat yemekten, içmekten ve barınmaktan ibaret değil dersin. Ve bu şekilde bir level atlamış olursun. İşte orada Satürn seni en dip noktasına götürür. Ve en dip noktasından kıdım, kıdım kıdım kıdım kıdım her santimetre karesin. Cebindeki her kuruşun değerini bilinceye kadar gidersin. Tam tersi noktada da pintiysen, vermiyorsan orada da senden o parayı öyle bir çıkartır, öyle bir çıkartır. Çatır, çatır, çatır çıkartır. Tamam mı? Evet. Durum bu. Evet. Satürn'ün ikinci evdeki transitinden sizlere bahsettik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Eğer e, bu, bu, bu anlattığım şeyleri, bu konulara meraklı arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeceğim ama... Sonraki bölümde ne var? Satürn'ün üçüncü evdeki transiti Satürn'ün üçüncü evdeki transitinde de yine aynı şekilde derinlemesine konuyu ele alacağız. Peki üçüncü ev neydi? Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Onu da bir dahaki bölümde izleyin. Sonraki bölümde görüşmek üzere.